Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir yokluğuna. Beni vurup yerde bırakma, içim bağırır da ben diyemedim ya. Var aklında gitmeseydin dinlerdin beni düşün bir kez de diye başlamak ister. Yerde bırakma Katlanamıyorum Hiçbir Yokluğuna Beni vurup Yerde bırakma içim Bığırır da ben Diyemedim ya Beni vurup Yerde bırakma Katlanamıyorum Aslında eğer konuşabilseydim beni böyle bırakma diye aykırmak isterim. ya yağma susamıyorum. Beni vurup yerde bırakma kaçlanamıyorum. Bırakma, katsana